Singer dikiş makinesi videonun sonundaki ankete katılmayı unutmayın. Ergonomik bir tasarımla tasarlanmış olan Singer dikiş makinesi sizi profesyonel bir terziye çevirecek ve yaptığınız bütün işliklerde harikalar yaratacağınızı düşünüyorum. Üzerinde bulunan navigasyon tuşları sayesinde dikiş şekilleri ve dekoratif desenler arasında hızlı bir geçiş yapmanıza olanak tanıyor. Üzerinde bulunan otomatik iplik takma aparatı sayesinde işiniz birazcık daha kolaylaşıyor. Üzerinde bulunan fonksiyonlar o kadar fazla ki saymakla bitiremem ve sizi daha fazla da sıkmak istemiyorum. O yüzden dikiş makinesi ile ilgili ürün tanıtımını içeren videoya ve makinenin nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili videoya açıklama kısmına ekleyeceğim internet adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda açıklama kısmındaki internet adresinden alternatif fiyatlara ve kullanıcı yorumlarına da ulaşabilirsiniz. Hemen sağ üst taraftaki ankete katılmayı unutmayın. Bir sonraki aktüel ürün incelemesinde görüşmek dileğiyle takipte kalmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.